Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşısındayım. Önüz gibi bu sefer biraz farklı sizlerin karşısındayım. Instagram'da bir anket düzenlemiştim. Ve o anket için bu videoyu çekme gereksinimi bulundum. Dış seslerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Evimiz yol cephesinde olduğu için dış araç sesleri gelebilir. O yüzden bunu söylemek istedim. Evin önünde arkadaşlar küçük bir kulübe daha önceden yapmıştım bunun toplam maliyeti ve iç tasarımda neler yaptım onları biraz sizlere bahsedeceğim zaten arka planda da gördüğünüz gibi şöyle bir arka plan oluşturmaya çalıştım bu deponun içerisinde ufak tefek videolar çekmeyi düşünüyorum bu videolarda başlıca gelenler elektronik üzerine olan videolar, aydınlatma sistemleri olsun, farklı sistemler olsun yani masanın üzerinde yapabileceğim işlemleri burada çekmeyi düşünüyorum çünkü Evin içerisinde böyle bir ortam yok, fazla bir eşyam var evde. O yüzden evdeki annem bile mesela bu eşyalardan dolayı bazen tartıştığımız oluyor. O yüzden zaten evin içerisinde bu tarz araba malzemeleri, araba parçaları ya da malzemeler bulundurmuyorum arkadaşlar. Evden olabildiğince dışarıda ve evin önünde küçük bir depo yaptım. Sajdan yaptım bunu komple. Bunun dış aksamını da iç da sizlere göstereceğim. Komple buranın maliyeti arkadaşlar. Bana olan maliyeti 250 TL civarı. Komple bu gördüğünüz tahtalar vesaire Hepsi paletten yapıldı. Daha iyisi olabilir miydi? Evet. Olabilirdi. Ee, ama elimdeki malzemelerle şu an bu, bunları yaptım. Oldukça da iyi oldu. Benim işimi görüyor mu? Görüyor. Ee, Gelsi pek de önemli değil. Ee, hem raf düzeni yaptım. Hem de malzemeleri koyacağım bir alan oluşturdum. Oldukça benim hoşuma gitti. Şimdi bakalım bir e, raflarda neler var, e, neleri nasıl yapmıştım, birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi arka bölümde gördüğünüz yerden bahsedeceğim. Ondan sonra neler yaptım. Aydınlatma sisteminden direkt başlayalım arkadaşlar. Aydınlatmayı şöyle hemen göstereyim. Düz şeklinde bir şerit LED kullandım. E, tabii ki arkamda bir tane daha şu şekilde büyük bir aydınlatmam var. Ama e, genel manada komple aydınlatmayı bullet yapıyor ee, yanlara saç kullandım ee, ahşap kullandım arkadaşlar bir kısmına da paletten bir kısmını kapatmak için aralarda ışık süzmesi var hava alıyor pek de önemli değil ama arka planda video çekerken bu patlamalar video patlamaları olabilir şu yukarıda aynı şekilde oraları da aslında kapalı ama ışık ister istemez köpük ya da başka bir şey kullanmadığım için ışık süzmesi yapıyor Rafları komple şu tahtalarını arkadaşlar e, Paletten yaptım Tabii ki çok daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi Boyası vesairesi kesimi daha iyi olabilirdi Ama sadece elimde bulunan Şu eski bir testeriyle Bu işlemleri gerçekleştirdim Tabii ki biraz daha zor oldu Şu tahtayı halen kesmedim Burada farklı bir şey vardı Şunu da şuradan keseceğim Arkadaşlar rafları, elimdeki malzemeleri bir bakalım. E, Doyulen yakın zamanda arkadaşlar şanzıman yağını değiştireceğim. Onun için şanzıman yağı siparişini verdim. E, 75.90 yakında şanzıman yağının videosu da gelecek. İlk olarak bu raftan başlayalım. Bakalım rafımızda neler var. Şurada bir tane xenonumuz var arkadaşlar. Beğenli xenon bunlar. Bunlar bildiğiniz gibi vizeden geçmiyor. Yasak olan 3M'in pastası var. Burada pasta süngerlerimiz var. iki tane pasta süngerimiz var. antipas daha önce bunu şeyde kullanmıştık. Kartalın tabanında kullanmıştık. Üstünde de polisler macunu var. Hemen burada Toyota'nın arka apöleleri var. Burada iki adet farklı apöle var. Üstünde siyah kabartmalı folyomuz var. Burada da arkadaşlar kartalımızın içerisinden çıkan piston ve sekman takım var bunları buraya tuttum yani herhangi bir yere atmadım hatıra olarak kalsın diye bekliyor alt kısma geçtiğimizde bir tane ucuz yollu teybimiz var bir tane Sony teybimiz var daha önce videosu da YouTube'da vardı bir tane de hiç kullanmadım CD'li teybimiz var Planet marka altta da eski bir şey showun tek CD'li bir şey var neyse Burada bir tane siyah boya var, arkasında alüminyum folyo var, NKK buji kablolarının kutusu var. Arka kısımda ise birkaç tane daha önden çıkan apölyeler var, 10 santimlik. Arkada bir tane daha apölyelerimiz mevcut. Bu tarafa doğru geçtiğimizde bildiğiniz gibi yine Tofaş'tan kalan, Kartal'dan kalan panjanoz var. Onu da hatıra olarak sakladım arkadaşlar. Üst tarafta el yapımlı bir tekne, kayık, belki bunu ileriki zamanlarda bir projeye geçirip e, tamamlayıp uzaktan kumandalı, yurt dışıdan alıp malzemelerini komple yapmayı da düşünüyorum ama şu anlık askıda, önünüz gibi askıda bekliyor. Burada manifold contaları var, TOFAŞ'a ait manifold contaları. Henüz kullanılmadı, gerek kalmadı. Daha önce Kartal'da kullandık, bizim Toyota'da kullandık, hava filtremiz var sesini çıkardım. Şu anlık gerek yok. Bildiğiniz gibi enjeksiyonlu arabalarda çok daha iyi ses alıyorsunuz. O yüzden şu anlık beklemede e, arabama takılı olan apölelerin ve teybin kutuları mevcut. Alt kısma geçtiğimizde burada e, oval apölelerin kutuları var. Arkadaşlar kabinleri mevcut. Bu taraftan baktığımızda yine tofaşın e, orijinal kendi İçerisinden çıkan yedek parçalarını tuttum. İşleri dolu arkadaşlar. Bir tanesinde ateşleme bobini var. Bir tanesinde disipiratör kapağı var. Bir tanesinde de farklı bir şey var. Ama hatırlamadım şu anda. Bu da ne olması lazım? Burada arkadaşlar tamir takımının olduğu, vites tamir takımının olduğu malzemeler var. içerisinde. plastik aparatları falan hepsi duruyor. O yüzden sökmedim. Burada perdelerin tanıtımını yapmıştık. Perdeler yazın yine tekrardan kullanacağız ama yazın film yapmayı düşünüyorum bu arada. şöyle bir alan var. Arkadaşlar nargile kullanıyorum. Nargileyi e, normal riski şişesinden e, nargile çevirme işlemlerini yapıyorum. Şu an bir tanesi hali hazırda var. E, üç tane de daha yapılacak var. Farklı e, şişelerle de bu tarz tasarımlar yapıyorum. Burada da kutuları var. Boş kutuları. Evet bu tarafta da bir tane güç kaynağı var arkadaşlar. Daha önceden videolardan izleyenleriniz varsa bilir. Bununla aküleri şarj ediyorum. Çıkışları burada. 12 volt tüm aküleri şarj edebiliyor ve akıllı şarj sistemiyle şarj ediyor. Dolduğunda da enerjisini kapatıyor. Burada bir tane de bilgisayar güç kaynağımız var. Yakında bunların çıkışlarını alıp komple hali hazırda kullanılabilecek şekilde sokmayı düşünüyorum. Evet, bu bölüm ise çalışma masasının olduğu bölüm. Burayı komple ahşap bir tahta kullandım. Çalışma masası olacak burası. Çalışmalar genelde bu alanda olacak arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar depoyu tanıtmaya çalıştım. 3'e 2 metre eninde bir depo. Önümde hemen masa bulunuyor. Arka kısmında da zaten gördüğünüz gibi ledleri biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Aydınlatma konusunda video çekerken biraz daha sizlere kaliteli şey gölgelenmeler falan fazla olmasın diye ee, üst tarafta led kullandık dedik. Gündüz dedi kullandık arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Ee, Beyaz led kullanmadım. Ama hemen tepemde bir eee florasan lambası var. O beyaz yanıyor. Belki onu değiştirebiliriz. Ama şu anlık iyi. Sizlere Instagram'dan sordum arkadaşlar. Şurada Instagram adresimizi bırakalım. Instagram'dan çoğunuz evet dediği için bu deponunda çekimini yaptım. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.